Yaz mevsimi yavaş yavaş geliyor, hava ısınıyor ama Akdeniz'de hem suyun üstü çok sıcak hem de gökyüzü çok sıcak. Geçtiğimiz günlerde Rus Hava Kuvvetleri'nin iki Tupolev 22 tipi bombardıman uçağı Suriye'ye geldi ilk defa ve altlarında KH-22 tipi gemi savar füzeler vardı. Bunlar tam 600 kilometre menzilli ve Rusya Akdeniz üzerinde çeşitli uçuşlar yapacağını açıkladı. Cevap Amerika'dan geldi. İspanya'daki hava üstündeki iki B-52 stratejik bombardıman uçağı kalktı, Akdeniz'i katetti, Ege'de Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları B-52'lere eşlik etti ve B-52'ler daha sonra kuzeye doğru açılıp Karadeniz'e çıktılar. Tabii bu gelişmeler olurken su satında da deniz kurdu 2021 tatbikatı var, 6 Haziran'a kadar sürecek, 132 parça gemi, 10 denizaltı, 43 uçak. 23 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla birlikte 25.500 personel bu tatbikatta görev yapıyor. Bir de tabii tatbikatın parçası olarak ulak insansız e, deniz üstü araçtan bir ciri tatışı yapıldı. Şimdi önce bu stratejik bombardıman uçağı hareketlerine birlikte bakalım. Daha sonra da videonun ikinci bölümünde ulak ve deniz kurduna birlikte bakıyoruz. Akdeniz'de biraz da güç gösterisi için Suriye'de enteresan bir gelişme yaşandı Daha önceden de hatırlayacaksınız bu konuyla ilgili çok haber yaptık Suriye'deki Rus Hava Kuvvetleri'nin ana üssü Humeymin Hava Üssü Bu hava üssünde e, çeşitli MiG serisi, su Sukhoi serisi savaş uçakları vardı ama Herhangi bir şekilde ağır bombardıman uçakları için yani tupolev 22'ler için bir operasyon yapılmıyordu tupolev 22'ler Rusya'dan kalkıyor İran, Irak üzerinden Suriye hava sahasına giriyor. Atışlarını yapıp geri dönerek havadan yakıt ikmaliyle Rusya'daki üstlerine iniyorlardı. Ama ilk defa Rusya Tupolev 22'leri Suriye'de bu kendi kullandığı üsse konuşlandırmış oldu. İki uçak Rusya'dan kalktı. Yine aynı hava sahasını kullanaraktan geldi ve Suriye'ye inişlerini tamamladı ama iki uçağında hem kanat altı hem de gövde altlarında çok enteresan bir füze vardı bu füze KH-22 olarak adlandırılan gemilere karşı kullanılan Rusların gerçekten gelişmiş füzeleriydi bu füzenin toplam ağırlığı 5820 kilogram ve yaklaşık 1 ton yani 1000 kilogram ağırlığında bir harp başlığı taşıyor. Füzenin ilginç bir özelliği ise ses hızının 4.6 katı yani saatte 5600 km hıza ulaşabilmesi menzili ise 600 km yani buradan baktığınız zaman 600 km ilerideki bir gemi bu uçaktan ateşlenen füzeyle 11 dakika yaklaşık sonra bu füze hedefinin önüne geliyor. Ondan sonra tabi 3. Dünya Savaşı mı çıkar? Başka bir şey mi çıkar? Gerçekten bu da meraklandırıcı bir durum. Tupolev 22'ler iki adet motora sahip, kanatları öne arkaya doğru oynayabiliyor. Rus Hava Kuvvetleri'nin stratejik olarak kullandığı çok önemli bombardıman uçaklarından biri olduğunu hatırlatmamda da fayda var. Tupele 22'ler ilk uçuşunu 1969 yılında yaptı. Testlerin arkasından 1972'de hizmete girdi. Üretimi de 1997 yılına kadar devam etti. Ve toplam üretilen uçak sayısı ise 497. Uçuş ekibi 4 mürettebattan oluşuyor. Bunlardan ikisi pilot, biri silah sistem subayı, diğeri de uçuş mühendisi olarak görev yapıyor. Uçakta tam 54 ton ağırlığında yakıt taşınabiliyor. 6.800 km menzilli ve uçağı havada tutan en önemli güçlerin başında da iki adet NK25 tipi motor geliyor. Bu motorların her biri 55.700 libre itiş gücüne sahip. Uçak aynı zamanda da 24 ton bomba veya mühimmat taşıyabilecek kapasiteye sahip gerçekten Rusların çok önemli stratejik bombardıman uçaklarından biri. Tupolev 22'ler Suriye'ye gelmesinin hemen arkasından 26 Mayıs'ta bu sefer Amerikalılardan bir karşı adım geldi. Amerikalıların kullandıkları İspanya'da Moron hava üssü var. İsmi de enteresan Moron gibi okuyoruz ama burada iki tane B-52H tipi stratejik bombardıman uçağı havalanarak güneye doğru indiler. Akdeniz semanlarına çıktılar. Akdeniz'de böyle bir devre uçuşu gerçekleştirdi B-52'ler. Öncelikle İspanya'yı katettikten sonra Fransa, İtalya ve sonra da Yunanistan'ın güneyine geldiler. Yunanistan'ın güneyinde onları Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar karşıladı. İşte birlikte böyle bir uçuş yaptılar, eşlik etti Yunan F-16'ları. Daha sonra b kuzeye doğru döndü, Ege'yi kat ederken bu sefer Balıkkesir 9. Anacetüs Komutanlığı'ndan kalkan 193. Öncel Filo'ya ait 4 F-16 uçağı b 52 eşlik etmeye başladı. Öncel Filo İlk kurulan F-16 filosu Türk Hava Kuvvetleri'nin ee, Ankara'da bugünkü Mürted eski adı Akıncı 4. Anajet komutanlığında 143. filo olarak kullanmıştı. İsmini de şehit hava pilot binbaşı Okan Öncel'den alıyor. Okan Öncel F-16 projesinde görev yapmıştı ama bir F-4 uçuşunda şehit olmuştu. Onun anısına Öncel adı verildi. de F16'ya intibak edecek pilotlar ilk eğitimlerini burada alıyorlardı ama malum bu 15 Temmuz darbe girişi markasından bu üst dağıtıldı 143. filo önce Merzifon'a intikal etti 153 oldu arkasında da Balıkesire intikal ederek 193. filo adını aldı ama önce ismini halen kuruyor halen işte temel uçuş eğitimlerini bitiren pilotlar. Balıkkesire 193. filoya gidiyorlar. F-16 ile uçmayı öğreniyorlar. Gerçekten de çok tecrübeli. Öğretmen pilotlar bu filoda görev yapıyor. Bizim F-16'lar belli ki eşlik ettikten sonra B-52'ler kuzeye doğru açıldılar. Karadeniz'e çıktılar. Romanya açıklarında da bu sefer Romanya'da bir NATO görevinde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait ait Eurofighter'larda bu eşliği gerçekleştirdi zaman zaman tabi Ruslar boş bırakmıyorlar özellikle Karadeniz semalarını geçtiğimiz günlerde de Fransa Hava kuvvetlerine ait bir Kc-135 nakliye uçağı bölgedeydi yanında da yanlış hatırlamıyorsam Miraj ekibinden olması lazım görev yaparken gerçekten Ruslar onların aralarına giriverdiler daha önceden de bir video size paylaşmıştım B-52'nin önden böyle hızlı bir şekilde geçen Rus Koyu Su-30 tipi uçağın inanılmaz bir hareketi vardı. Bu sefer herhangi bir önleme Amerika tarafından veya Rusya tarafından açıklanmadı ama Rusların orayı da pek boş bıraktığını açıkçası söyleyemeyeceğim. İşte gökyüzünde Ruslar Tupolev 22'leri Suriye'ye getiriyor. Amerika B-52'leri uçurken Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyük tatbikatı deniz kurdu 2021 Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor biliyorsunuz son yıllarda ülkemizin en önemli adımlarından biri mavi vatan olmuştu işte bölgede Libya ile karşılıklı yapılan anlaşmalar gibi konularda Türkiye Doğu Akdeniz'de bayrağını dalgalandırıyor bölgede yoğun olarak Türk Deniz Kuvvetleri görev yapıyor ve gerçekten fırsat böyle göz açtırmıyorlar ama Tabii deniz kuvvetlerimizin karşısında işte Yunanistan, Fransa gibi ülkelerin de donanmaları yoğun olarak dolaştığını belirtmemizde fayda var. Deniz kuvvetlerinin bu tatbikatı yaparken ilginçte bir gelişme Ulak olarak adlandırılan insansız su üstü araçta gerçekleştirdi. Ulak biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda seyir testlerine başlamıştı ve ilk defa Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesini ateşledi. Bu füze içinde bir tören yapıldı. Bu törene de savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir de katıldı. Atış sırasında lazer güdümlü gidiyor Cirit füzeleri, hafif füzeler. Bu füzeler aynı zamanda e, hava araçlarından da atılabiliyor. Artık denize de taşınmış olduğu Ciritler. 70 milimetre çapa sahip bir füze. 2.75 inç olarak adlandırılıyor bunlar. 190 santimetre uzunluğunda gövdesi var. Ve yaklaşık menzili de 8 kilometre. Cirit tabi harp başlığı daha ufak bir füze ama vurduğu özellikle böyle kayalıkların arasında saklanan eden hücum botları vurmak üzere geliştirilmiş. Gerçekten çok etkili bir füze. ULAK 4 adet Cirit füzesi taşıyabilecek. Bir boy büyü Cirit'in ise UNTAS'ın Lazer güdümlü olarak atılan L-Untas füzesi. Bu da tabi ki işte Türkiye'de bu mühimmatları geliştiren Roketsan şirketinin çok önemli bir füzesi. Helikopterlerden de atılıyor. Hatta Deniz Kuvvetleri S-70 Sea Hawk helikopterlerinden de L-Untasların atışını gerçekleştirmişti. Daha ağır bir füze. 160 mm çapa sahip füze. 37,5 kg'da toplam ağırlığı. 180 cm'de uzunluğu ve toplam menzili de 8 kilometre. Yani ULAK'la e, bu aracı özellikle işte böyle saklanan veya e, farklı farklı hedeflere risk almadan insansız olarak gönderilecek. Bu arada ULAK projesinin de e, yapan iki şirket var. Biri Meteksan, biri de Ares. Onlar tarafından öz kaynakla geliştirildiğini yani daha henüz bir kesin sipariş verilmediğini de belirtmek isterim. Bir taraftan iki şirkette Türkiye'ye bu e, tanıtımı yaparken Türk işte savunma sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerine bir taraftan da bunu Katar'a pazarlamaya çalışıyor. Bunu da belirtelim. Evet bu programımızda biraz ısınan Akdeniz'e birlikte bakmaya çalıştık. Karşılıklı hamleleri gördük ve Türkiye'nin de yaptığı çok önemli bir tatbikat. Bu tatbikatlar bir yandan personelin eğitimini yukarı doğru çekerken ki Türk Deniz Kuvvetleri son 1-2 yıldır gemiler çok yoğun seyir içerisinde, çok yoğun böyle bir eğitim çalışmaları var çok yoğun bir, yani aksiyon halindeler denizde sürekli görev halindeler Bu yeni nesil teknolojileri taktikleri Tekrar bir gözden geçirmek personel eğitimini yukarı çekmek açısından çok çok önemli bir durum tatbikat Ve Tabii ki bu tatbikatta da işte bu ulakla yapılan ciri tatışıyla da hep Türkiye Çevreye mesaj veriyor teknoloji geliştirdiğini Yeni yeni tekniklerin denendiğini Nasıl işte İHA'lar havada Libya'da, Azerbaycan'daki bu e, Karabağ'daki savaşla birlikte nasıl harp tarihinde yeni bir sayfa açtıysa, su üstü insansız hava araçlarıyla da yeni bir sayfa açılacak gibi duruyor. Bakalım bu gelişmeleri önümüzdeki günlerde daha da takip etmeye çalışacağız. Lütfen detaylı havacılık ve savunma haberleri için tolgozbek.com sitemize girmeyi unutmayın. Kanalımıza tabi abone olmanızı sizi bekliyoruz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimiz zaman size bildirim ulaşacaktır. Son zamanlarda Telegram kanalımızda çok ciddi ilgi görüyor. Telegram kanalını da bekliyoruz. Anlık anlık yüklenen haberler, videolar bu Telegram kanalıyla sizlere daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Sorularınız, işbirlikleriniz için info mail adresine mesaj gönderebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.